Bismillahirrahmanirrahim Sayfa 81'deyiz Sıfatullahi Teala La tuşabihu sifatil mahlukine Allah'ın sıfatları yaratılmışların sıfatlarına benzemez Ve Sifatuhu <Sessizlik> allah Teala'nın sıfatları Ve <Sessizlik> fi Başka bir nüshada da şöyle geçiyor diyor lem yezel sıfatuhu yani lem yezel ne demek? ezeri, başlangıcı olmayan sıfatları, kulluha bütün hepsi, ey yani ve nuutul bari yani Allah nuut, nat, bu da sıfat demek zaten Allah'ın sıfatları, nitelikleri cemi'uha hepsi vakatun bunlar e, caridir, bunlar gerçektir aktiftir bihilafi sıfatil mahlukine yaratılmışların sıfatların aksine allah Teâlâ'nın Teala'nın bütün sıfatları yani özü böyledir onun sıfatların yani ne demek bu la tuşabihu nu'utehum yani yaratılmışların sıfatlarına benzemez وَاِنْ وَقَالْ اِشْتِرَاكُ الْاِسْمِيُّ yani isimsel benzerlik olsa bile e, yaratılmışların sıfatları ile Allah'ın sıfatları arasında isimsel benzerlik olsa bile فِي سِفَاتِ الْحَقِّ وَنَعْتِ الْخَلْقِ yani Allah-u Teala'nın sıfatları ve yaratılmışların sıfatları arasında ne gibi? mesela مِنَ الْاِلْمِ وَالْقُدُرَتِ ve rüyeti, ve kelami, ve ve ilim, sıfatı gibi, kudret sıfatı gibi, rüyet görme sıfatı gibi, konuşma sıfatı, işitme sıfatı gibi sıfatlar da. İsimsel sadece isimsel benzerliktir buradaki, ama <gülüyor> hakikat itibariyle bunlar kesinlikle birbirine benzemez. Keme beyinnehu biquolihi, yani İmam İmam Azam şu sözüyle açıkladığı gibi yalemu bilir kim ey Allahu Teala Allahu Teala bilir kemal fi nushetin nusa da geçtiği üzere la keyn Allah bilir ama bizim bilmemiz gibi değil. Ey maşerul halqe yani Allah'ın bilmesi e, insanların yaratılmışların bilmesi gibi değildir. فَإِنَّا نَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ بِالْبِالَاتِمْ Biz varlıkları e, bir takım araçlarla biliriz, vasıtalarla biliriz. وَاَتَصَوْرِي سُوَرِي hasilatin Yani bir takım şekillerin yani ortaya çıkan şekillerin tasavvur edilmesiyle fi ezhanine, zihnimizde canlandırmakla yani her bir varlığa ilişkin bir tasarım vardır bizim zihnimizde. Bu tasarımlar aracılığıyla biz ne yaparız? Varlıkları biliriz. Fakat Allah'ın bilmesi böyle bir bilme değildir. Bir kadri efhamina yani anlama sınırlarımız neyse o çerçevede ve ilamina yani nasıl tanıyorsak bunun belli sınırları vardır. O şekilde biliriz. Vallahu Teala yale muhakaika'l eşyae Allah Teala varlıkların bütün hakikatlerini bilir kulli kulliha ve juz'iha yani ister bütünsel anlamda olsun ister parçasal anlamda olsun bütün hepsini bilir zahiraha ve mahfiha ister açık ister gizli olsun hepsini Allah bilir bir ilmin zatî semadî Ezeliğin ebedi Nasıl bir bilgiyle bilir? Zati bir bilgiyle e, yani müstani bir bilgi, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir şekilde ezeli ve ebedi olarak yani başlangıçsız ve sonsuz bir şekilde bilir. Ve yakdiru, yine allah Teala'nın gücü, kudreti vardır. Ey allah Subhanahu, yani her şeyden münezzeh olan Allah la ke Allah'ın gücü bizim gücümüz gibi değildir. Onun gücü insanın hafsalasının ötesindedir. Liyenne <gülüyor> kudretu teala Allah Teala'nın kudreti kadimetun kadimdir. La bi'aletin ve la bi müşareket. Yani bu kudreti için herhangi bir vasıta, herhangi bir ortaklık söz konusu değildir. Ve ala kulli şeyin kadirun, Allah her şeye e, gücü yetendir. Ve nahnu, biz ise la nektiru illa ala ba'dil eşyai bil akhtar. Yani biz öyle her şeyde her şeye dair de bir kudretimiz yok. Bazı varlıkları varlıklara dair bir gücümüz, kudretimiz var. O da yani belli e, araçlarla, belli ölçülerde, belli değerlerde olan bir şeydir. Ve zelikel miktaru bu ölçüde ayrıca aynı zamanda bil alati ve yani biz bu gücümüzü e, kullanırken mutlaka bir araçlar kullanırız yardımcılar kullanırız. Vamma hu subhanahu fakat Allah Teala fa'ilun muhtar o tercih edendir yani hiçbir şeye muhtaç olmadan istediği gibi tercih edendir. Ve kadirun hakimun mudabbirun bi kudreti Gücüyle, tercihiyle e, gücü olandır, hikmetli olandır, her şeyi dönüştürendir. Ve <gülüyor> yara Allah Teala görür. Ey yani bu alli subhanahu Allah Teala'nın şu sözü binaen yani, elem yalem e, bi enn Allah yera bilmez mi Allah'ın gördüğünü la keru'yetina yani Allah'ın görmesi bizim görmemiz gibi değildir. Ve yisme'u la kesemina o işitir bizim işitmemiz gibi değil. Fa inna neral aşkale ve alvanel müxtalifet yani biz neyi görürüz şekilleri görürüz çeeşitli şekilleri, çeşitli renkleri görürüz. Wa nesmaul aswata ve kelimatil mu'talifate. İşte sesleri duyur duyarız. Yani e, bileşik kelimeleri, cümleleri duyarız. Neyle bil alatil mahluqati. Yani yaratılmış vasıtalarla bunları duyar, görürüz. Fil a'ba'il murakkabati. Yani böyle e, bir araya getirilmiş, oluşturulmuş azalarımızda yaratılmış olan vasıtalarla ala vıfbi ıbsarihi onun, yani bu görmemizi de Allah mümkün kılar. O nasıl mümkün kılıyorsa ona göre görürüz. Ve ismahi ve onun işittirmesine, yani o imkanı vermesi itibariyle biz ancak işitebiliriz. La simayine, yani bu bizim kendi ürettiğimiz bir işitme şeyi değildir. Kema varada fit duayı yani duada geçtiği gibi Allahumme meteyna bizi donat yani bize ver bize bu imkanları ver ki duyma imkanı ver ve abdülina imkanı ver ma ahyetana yani bizi dildiğin şekilde duyma ve görme yetileriyle bizi donat. Allah Subhanahu Allah Teala yara'el eşkale vel elwan ve'l hey'ati'l muhtelifati Allah Teala şekilleri renkleri oluşumları farklı farklı oluşumları bir ibsarihi yani görme sıfatıyla görür ellazi huve sifatuhu ala na'ti iktidarihi yani yedi kudretinde olduğu şekil yedi kudretinde olan sıfatı yani onunla görür. Ve yesmau el asvate ve'l kelimatı'l mufradatı ve'l Allah Teala sesleri böyle tek tek kelimeleri veya bileşik kelimeleri bi sem'i sıfatıyla duyar ki ellezî, bu sıfatı da ve na'tuhu şöyle bir sıfattır la bi'aleti minel alati herhangi bir vasıta kullanmayan bir sıfattır. Biz vasıtalı işitiriz o vasıtasız bir şekilde. Ve la bi gayrihi minel kayinat ve herhangi bir yaratılmışla ortak bir şekilde onun vasıtasıyla duymada değildir. Ve inne ru'yatehu lil mer'iyati ve sem'ahu lil yani Allahu Teala'nın görülen yani görülen şeyleri görmesi, e, duyulan şeyleri duyması kadimetün bizzati. Yani bunlar bu sıfatları nedir? Zatıyla kadim olan sıfatlardır. Ve in kana'l mar'iyyu ve'l masmu'u minel hadisati. Yani bu görülen, duyulan şey sonradan olan yaratılmış şeyler olsa bile yani allah Teala'nın görme ve e, işitme sıfatı kadim bir sıfattir. Yani bu Allah-u Teala'nın görmesine, işitmesine konu olan şeylerin önceden olmaması, onun bu sıfatlarının olmadığı anlamına gelmez. Alâ mâ sabaka beyanû fî sâirî sıfatî, yani diğer sıfatlarının açıklamasında geçtiği üzere bu konuyu ifade etmiştik min yani açıklamaya burada değili. Entaḫra al mutaallik mutaalliki al hadisu, la yunafi taktüm al mutaallik al Yani bu ne diyelim görülmeye konu görülmeyle ilişkili hadis olan şeyin sonradan olması, onu gören Tamam, mı? onu gören kadim sıfatın önce olmasını olumsuzlamaz, ortadan kaldırmaz. Yani görülmeyen yok diye görme sıfatının olmadığı söylenemez. Ela yura düşünülmez mi? Enneke tara fi Yani insanın zihninde biraz canlansın diye örnek veriyor burada. Yani insan sen rüyanda görüyorsun. Bir takım şeyleri görüyorsun. Gözün kapalı, uyuyorsun. Yani gözün açık değil, gözle gördüğün bir şey değil. Bir kuva butuni dimagike. Dima, beyin, akıl demek. Yani böyle aklının, beyninin daha içlerinden gelen bir yetiyle ne yapıyorsun? Görüyorsun. Gözle değil ama yani her şey nerede dönüyor? Beynin içinde dönüyor. Fihaleti haleti rüyake. Yani Böyle, veya uyku halindeyken eşkalen ve elvanen çekiller görüyorsun, renkler görüyorsun ve tesma'u asvaten ve efnanen bir takım sesler duyuyorsun, çeşitli şeyleri görüyorsun, duyuyorsun ve la şekle, ve la yani aslında ortada ee, bir hasilin ve la hadirin ortaya çıkan ve varlık itibariyle bulunan bir şey de yok ama bir şeyleri görüyorsun. Vade zamanin kabirin, yani e, ta geçmiş zamanlardan bir takım şeyleri görüyorsun. Teratil kel vel eşkane, işte yani bu şekilleri, renkleri görüyorsun. Ve tesmau tilkel aswate vel akwale, yani bu sesleri duyuyorsun, sözleri duyuyorsun. Fi halı yıqadıteke, ala min walı ma raihta ve semitaha fitil kel Yani nasıl ki uyanıklık halinde görüyorsan bir takım şekilde sesleri duyuyorsan aynı o şekilde bir da görüyorsun. Ama yani bila ziyaretim veya noksanim filme alip yani bu ortaya çıkan şeylerde herhangi bir eksiklik noksanlık da olmaksızın ve mahade ondan sonra bununla birlikte kalkıp diyorsun ki yani tete'accahu minallahil melikil müte'al. Yani Allah nasıl âlesiz, araçsız, vasıtasız görebilir diye şaşırıyor Yani bak sırf şu uykuda, rüyanda gördüğün şeyleri düşün, o bile sana fikir veriyor. El-Melsufi bin-u'util kemal. Ki Allah nedir? Kemal, mükemmellik sıfatlarıyla nitelenmiştir. Ennehu keyfe yaral elvâne vel eşkale kable vücudiye yani Allah bu şekilleri ondan sonra renkleri nasıl görüyor ve keyfe yesma'ul esvata vel kelimati kable vukuya yani var olmazdan önce bu sesleri kelimeleri nasıl ve ki o Allah kimdir yuriyeke el eşkale vel akvale fihaleti nevmike yani o Allah sana gösterendir rüyanda şekilleri, renkleri gösterendir. bi dunhu Yani böyle hazır olmadıkları halde yani varlık olarak senin zihninde tamam mı bire birebir zati olarak olmadıkları halde Allah sana bunları gösteriyor. ve yusmi ve yusmi ve yusmiuke ve kelimati yani sana sesleri, kelimeleri duyuruyor. Kable suduriha çıkmadan öyle Allah yani bir yaratılmış için e, bunu mümkün kılıyorsa, yani e, bunu kabul etmemek için Allah'ın e, ne diyelim e, görmesini, duymasını yani araçsız, hiçbir şeye muhtaç olmadan duyup görmesini anlamamak yani bu akılkarı değil diyor. Bu bile sana fikir verir diye ifade ediyor. Ve yetekelle mu, Allah Teala konuşur, konuşma sıfatı vardır. La ke Onun konuşması bizim konuşmamız gibi değildir. Kemel beyenne beyennehu imamın, İmam-ı Azam'ın açıkladığı gibi. Ve nahnu netekellamu bil alat. Biz vasıtalarla konuşuyoruz. Ey minel halqi Boğazımız burada yardımcı, değil mi? İşte alat dedikleri bunlar. Ve lisani dilimiz ve şefeti, dudak, ve esnani dişler, değil mi? Yani böyle e, nefes borumuzdan gelen sesi bir yerlere çarptırıyoruz. Boğazımıza veya dilimize veya dudağımıza, dişlerimize, değil mi? Bu şekilde konuşuyoruz. والحروف yine harflerle konuşuruz biz. Eee ey yani el asvatil e mu'tamidati alel maharijil ma'hudati yani insanın alışa geldiği işte o mahreçler harflerin sesten çıktığı yerden buradan çıkardığı harfler bil hayatil ma'rufati yani böyle bilinen işte oluşlar oluşumlar şekiller neyse Allahu Teala yetekellemu bila aletin ve hurufi Allah ise herhangi bir araç olmaksızın ve harfler olmaksızın konuşur. Ey, neden dolayı لِكَمَالِ ve sıfat? Çünkü onun zatı mükemmel olandır. Sıfatları mükemmel olandır. hurufu Harfler ise مَخْلُوْقَةٌ Bunlar yaratılmışlardır. Ey, kel alat yani bu kullandığımız vasıtalar gibi hepsi yaratılmıştır. و كلام الله تعالى غير Allah Teala'nın kelamı sözü yaratılmamıştır. Bel kadimun bizzat o zatıyla kadimdir. Allah'ın kelamı. Evet, Galet Tahavi Tahavi der ki eee femen sem'ahu Yani duyduğunu söyleyen feza mennu kelamul beşeri ve Allah'ın kelamına beşer kelamı olduğunu iddia eden fakat kefara. Kü küfre girmiştir. Vakat <gülüyor> zemmehullahu. allah Teala böyle bir kimseyi yermiştir. Ve ev'adehu bisakarin haythi kâlellahu. Şöyle diyerek e, bu kişiye cehennemi vaat etmiştir. Se uslihi sakara. Seni cehenneme atacağım şeklinde. Fe <gülüyor> o vadallahu bi saqarim limen qale şöyle diyen kişiye Allah ateşi azabı cehennemi vadettiyse in haza illa qaulul basari kim bu yani Allah'ın kelamına beşer sözü diyen alimna ve kesin ve net bir şekilde biliriz ki enhu qaulu halikul beşeri. bu söz yani Kur'an-ı Kerim Beşeri yaratanın sözüdür. Vela yush bihu kavlel beşeri. Beşerin sözüne benzemez. İnte, evet. Tahvini sözü burada bitti diyor. Vakale şarihhu, yani Tahvî akaidinin şarihi der ki, kat iftaraq na sufî meseletil kelam. Yani Allah'ın kelam, Allah'ın kelamı e, hakkında insanlar itlif etmişlerdir. Farklı düşünmüşlerdir. Alatis ate Bu konuda 9 tane görüş vardır. Yani 9 tane görüşü saymış. Kim bu konevi konevi konevi konevinin şehrini kast ediyor. Aha dual. Birincisi en nakalamullahu taala Allah'ın kelamı bu ve ma yu fi do Yani nefislere e, akan, akandır, dolup taşandır, fezeyan edendir. Minel ma'ani, manaların, manalardan, manalar yoluyla akıp, e, dolup taşandır. İma bu, minel aklil fa'ali, faal akıldan gelen, taşıp gelen bir şeydir. İnde bâdu'un, bâ bazılarına göre, ev min gâri, veya faal akılın dışından bir şeyden gelendir ve bu, kavul sabi eti bu felsefecilerin ve sabilerin görüştür. Ve saniha ikincisi ise, annu mahlukun. Yani Allah'ın sözü, kelamı mahluktur, yaratılmıştır. Khilqahu Allahumun fasilanar. <gülüyor> Allah'ın kendi zatından ayrı Farklı bir entite olarak yarattığı bir şeydir. Ve hâza bu da kimin görüşüdür? Kavlül Mutezile'dir. Mutezile'nin görüştür. Ve sâli suha üçüncüsü ennehu mânen vâhidun kâinun bizâtilâhi yani Allah'ın zatıyla kâin tek bir manadır. Allah'ın kelamı vel emru bu da nedir? Vall emru, vall nehi, yani bu emir olur, nehi olur, yasaklama haber şeklinde olabilir. Vall istihbaru, bir arama, araştırma, telif şeklinde olabilir. İnğbira, yani bütün bunların hepsi tek bir manadır. İnğbira anhu bu bil Arabiyeti, Arapça olarak tabir edilirse ifade edilirse kana Kur'an'en. Bunun ismi Kur'andır. Ve in'ubbir anhu bil'ibriyeti şayet e, İbranca olarak tabir edilir ifade edilirse kana Tevraten. Bu da ne olur? Tevrat. Ve haza kavlu i̇bnül Bu da e, Abdullah bin Küllab'ın Abdullah bin Said bin Küllab'ın şeyidir, görüşüdür. Ve men vafakahu ve ona muvaffakat eden, onunla aynı düşünenlerin görüştür. Kim gibi? Keleş'ari ve gayrihi, İmam Şari ve diğerleri gibi. Ve Rabi'u dördüncü görüş, kelamullah hakkındaki dördüncü görüş, ennehu hurufun ve asvatun ezeliyetun, müştemiyatun fil ezeli". Yani o, bu kelam nedir? Ee, ezeli olan, bir araya getirilen harfler ve seslerdir. Daha antropomorfist, insan biçimci bir anlayış bu. Ve hâza kavlu ta'ifetin min ehlil kelami vel hadis". Yani bazı e, kelamcı ve e, muaddislerin e, görüştü. bu kâvmî suha beşinci görüş ennehu hurufun ve suat Allah'ın kelamı harflerdir ve seslerdir. Lakin fakat tekellem Allahu biha. İşte Allah'ın konuştuğu harfler ve sesler. Bade enlem yekunu tekellim. Yani daha önce konuşan değildi, mütekellim değildi ama daha sonra konuşan oldu. Ne ile konuşuyor? Harflerle ve seslerle. Ve haza bu da kavlül kerramiyeti ve gayri. Kerramiler ve diğerlerinin görüşüdür diyor. Vesad-i görüş. Enne kelamahû yerci'û ilâ mâ yuhdithuhû yani Allah'ın e, var ettiğine dönen bir kelamdır. Ona irca olan bir kelamdır. İşte, Min ilmihî ve irâdetihîl kaîmî bizâti, zatıyla kaîm olan ilminden ve iradesinden kaynaklanan ve var edilen şeye dönen kelam. Ve heza, bu görüşü de Yehuluhu Sahibin muteberi muteber isimli e, eserin müellifi söylemektedir diyor. Kimmiş bu? Hivad, Hivadubnu Ahmed, Ahmed, Ahmed Şirvani isimli alim e, Hicri 5. yüzyılda yaşamış bir alim. E, evet bu da böyle. Ve yemilü ileyhi bu görüşe mail etmiştir. Bu, bu görüşe eğilim göstermiştir. Kim Er Razi, Fahrettin Razi, Fil Metali Bil Met Ali aliyeti Metali Bil isimli meşhur eserinde bu görüşe eğilim göstermiştir. Kim Fahrettin Razi. Ve Sabiha yedinci görüşte şudur: Enne kelamehu. Allah'ın kelamı yeter dammenu, kapsayan içeren bir şeydir. Neyi kapsayan? Manım ve fi Yani e, başka bir şeyde e, yarattığı zatıyla kaim olan manayı da içeren bir kelam. Yani manayı da içeren bir kelamdır. Bu da vahala bu görüşte Paul Ebi görüştür. <gülüyor> ve samil huwa 8. görüş eee انه مشتركن yani ortak bir şeydir. Nasıl ortak bir şey? Beynel man al kadim al qaim zatla kain kadim olan mana ile ve beyne ma yahluku fi ghayrihi min aswati. Seslerden başkaların başka bir şeyde yarattığı şey arasında ortak, müşterek bir şeydir. Ve bu kavlu ebil ma'ali ve men tebi'ahu. Ebul ma'ali güveyniye, güveyni'nin ve onun yolundan, onun izini takip edenlerin görüşüdür. Kultu vel azharu, burada açık olan şudur. Ennel mânel evvele yani birinci anlam, el mânel gadim kayın bizzat olan anlam, mana, hakikatin bu Gerçeği, gerçek kelamı ifade eder. Vessani ikincisi yani başka bir şey de yarattığı e, şey dediği de bu da mecazi, mecazi olarak e, ifade edilen şeydir. Ve tasiyuha dokuzuncusu da şudur. Ennehu Taala lem yezel mütekellimen Allah ezeli olarak mütekellimdir, konuşandır. Giderse evve, metreşse ev ve kif aşa. Yani istediğinde ne zaman istersen, nasıl istersen o şekilde konuşur. Wahwa yetekelemu bihi. Bu sıfatıyla konuşur. Bir sapt bununla konuşur ve bir saptin yüz Yani duyulabilecek bir sesle konuşur. Wa an növ bu çeşit kelam kadimul kadimdir ve inlem lem yekunis savtul muayyanu e, yani bu belirlenen ses kadim olmasa bile bu çeşit kelam yani Allah'ın kelamı nedir kadimdir. Gültüm. Dedim ki ve hada yu'iduhu bunu teyit etmektedir mâ gattemnâhu qattim, yani daha önce açıkladığımız şeyi teyit eden bir görüştür bu. ve huve'l-mâthûru an e'immetil hadîfi ve sünneti hadis ve sünnet alimlerinden imamlarından nakledilen ve bu çerçevede açıkladığım şey uygundur. ve le'alle tekraru hâzihil mes'eleti fî talifil imâmî yani bu e, imamın baba zaman çalışmasında bu konunun tekrar edilmesi li kemal ihtimami fi makamil merami yani açıklanması arzu edilen şeye şeyin en üst düzeyde ifade edilmesine gösterilen özenden ihtimamdan kaynaklanmaktadır. Evet arkadaşlar var mı buraya kadar kaçırdığınız bir şey? Hayır hocam. Hayır hocam. Yani buradaki anlatılan şeyler bütün kelamcılara değil, yani bütün kelam literatüründe geçen dokuz görüş olarak aktarıyor. Yani şimdi bütün kelamcılar bu dokuz görüşü de kabul ediyor anlamında değil. Her birinin farklı argümanları var. Orada o, o bunları maddeler halinde bize burada aktarıyor. Kelam literatüründeki Şeye aktarıyor burada, bakış açılarını aktarıyor. Evet, devam ediyorum. ''Sümme alem'' ''Bil ki enne rubbâde ve al icli'' Yani ne demek? E, danaya, buzaya tapanlar. İşte Hz. Musa'nın kavminden olanlar var ya, Hz. Musa tur Sina'ya çıktığı zaman Bunlar ne yapıyorlar? İşte Musa tanrısını unuttu. Getirin bana altınları. Altınlarınızı samiri diyor değil mi? Eyvallah. Güzel. Getirin bana. Ben size yapayım diyor. Bir altından buzağı yapıyor. İşte buna tapanlar diyor. مَا yani Allah Yani Allah'ı inkar etmelerine rağmen arafu minel mutezileti. Yani mutezileden Allah'ı daha iyi biliyorlardı. يَنَّهُ çünkü lema kâlelhum Musa, Hazreti Musa'ya Hazreti Musa onlara dediği zaman elem yara görmez misiniz? <gülüyor> Ennu la yuqelli muhum vele yehdihim sebila. Yani şu taptığınız bu buzağı <gülüyor> ne onlarla konuşuyor? Görmezler mi? <gülüyor> ne onlarla konuşuyor? Ne de onlara bir yol göster. Lem <gülüyor> yucibu. Ve onlar şöyle cevap bilememişler. Dürüp e, de onlar Hz. Musa'ya ya arkadaş biz senin Rabbini de görmüyoruz. görmediğimiz senin Rabbin konuşmuyor. Diyememişler. Böyle cevap verememişler. Fe'ulime buradan anlaşılır ki enne nefyet tekellümü eee Allah'tan konuşmanın olumsuzlanması, e, naks bir eksiklik. Hamûtezle kelam sıfatını fiili bir sıfat e, olarak ne yapmakta e, kabul et kabul etmekte. Yani bu e, konuşsa da olur, konuşmasa da olur. Ama el vurguluyor ya bu bazı sıfatlar vardır ki, işte onlardan biri de kelam sıfatı. Yani bunun olmaması olumsuzlanması nedir? Nakıslıktır. Eksikliktir. يَسْتَدِلُّ Yani Hz. Musa bununla ne yapıyor? Delillendirme yapıyor. Ala ed Ademi uluhiyetil icli, Yani o buzağının Tanrı olmadığına dair, ilah olmadığına dair bir delillendirme yapıyor. Kelam sıfat üzerinde. Biz buradan ne anlıyoruz diyor Demek ki e, Kerem sıfatı fiili bir sıfat değildir ve Allah'tan hiçbir şekilde nef edilemez nefilmesi mümkün olmayan nef edilmesi durumu da eksiklik olacak e, sıfatlardan bir sıfattır diyor ve gayet yani onların şüphelerinin e, ne diyelim zirvesi en yekulu diyorlar ki ee, yani, e yuzibu min ve yaz yuzibu teşbihe ve tefsime yani bu teşbihi ve tefsimi gerektiren bir görüşteler ve yukaluluh onlara şöyle dendiği zaman ida قلنا şöyle der isek innahu Allah teala Allahu teala yetekellemur konuşur kema yaliqu bi celalihi Allah yüceliğine, azametine uygun bir şekilde konuşur dediğimizde in tevfet şubhetuhum. Bunların bu şüphesi ortadan kalkar. Başka bir örneğe geçiyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Bazıları da demişlerdir ki li ebi amr ibnil alâ'i yani amr bin alaya, ebi amr bin alaya demişlerdir ki kim bu ebi, ebi amr bin alâ'yı Ahadı Sembati min al 7 yedi kıraat var ya meşhur, Tefsir derslerinden görmüşsünüzdür. Bu yedi kıraat imamından birisidir. Uli <gülüyor> de şöyle okunması istendi onda. Ve Allah'u Musa, yani ayette böyle geçiyor ya Allah Musa ile konuştu. Bu ayeti şöyle okunması istendi. Binas bi ismille, yani Allah'ın ismini ederek yani nasıl yani, ve kellemallah Musa yani Musa'yı fail kılıp Allah'a mef'ul olarak oku şeklinde istendi diye kunu Musa huvel mutekellim yani burada konuşan Musa'us la Allahu Yani her şeyden münezzeh olan Allah değil şeklinde. Faqala Amr. da dedi ki yani böyle isteyen adama. Hep farz et ki enni qaratu hazil ayete yani şimdi tamam hadi yani bu ayeti benim dediğim gibi okudum fekeyfe tasnav bi qavli Allah Teala'nın şu ayetini ne yapacaksın? Hadi yani dediğin gibi okuduk e şu ayeti nasıl okuyacaksın? yani bunu şekilde e, değiştiremez velemme Jaa musa limi qatina yani Mikatımıza, oluşma yerimize Musa geldiğinde ve hu rabbi. Allah yani Rabbi onunla konuştu. Şimdi buradaki muttasıl zamir e, genellikle hu hu ha hum şeklinde. Bunun konumu belli. Kelleme fiiline bitişen var ya. Bu nedir? Her zaman mansup konumundadır. Yani bunun fail olarak okunabilmesi için ne olması lazım? Ee, o fail e, şeylerinin e, gelmesi lazım. E, fail zamilleri işte. işte kellemtu gibi olmak. Yani kellemeni değil de kellemtu şeklinde mesela. E, kelleme rabbehu olması lazım. Bu da zaten açık. İhadi e, tamam yani o e, kellem allah Musa şeklinde okuduk da bunu nasıl okuyacaksın diye soruyor ve bu hital mutezili ve orada o mutezili şaşırıp kalmıştır. cevap verememiştir. Evet şimdi bu kenam sıfatından sonra başka diğer sıfatlara geçiyor. Sonra ruyetullah meselesine de gelecek burada. Sonra elfulu naimil cenneti e, cennetin en büyük en değerli nimeti ruyetu veçhovu. Allah Teala'nın yüzünü görmektir ve sima kelamih, kelamını işitmektir. Fakat inkarı zelike, bunu kabul etmemek, inkarın li ruh cenneti. Yani cennetin özünü ruhunu kabul etmemek, inkar etmek. Ki nedir o? Elledi Ma tabet li ahliya illa bhi, yani cennet nasıl cennet olur? Ancak Allah'ı görmekle ve kelamını duymakla cennet olur. Yoksa Allah'ın kelamının duyulmadığı, onun görünmediği bir cennet cennet değil. Temel şöyle olduğu gibi, En eset alaz bil yani Allah'ın kafirler için en şiddetli azabı nedir? Adem'un teklimi lehum. Onlarla konuşmamasıdır. Ve eee vukûl ve arada bir perde olması. Engellemesi. Kima ahber anhum bi kavli Allah Teala'nın şu sözüyle haber verdiği gibi. Ve la yukellimhumu Allahu al Allahü Teala onlarla yani kafirlerle konuşmayacak. Ey teklime teklimin yani en büyük ikramdır, tamam mı? Allah konuşması yani bu ikramdan onları mahrum kılacak. Waqal fi ayetu khra'lahum yine başka bir ayette onlar hakkında şöyle diyor: Ahsa'u <gülüyor> fiha o cehennemde aşağılıklar olarak kalın. Wa la tukelimun yani konuşmayın, susmayın, suskun halde o yerlende alçaklardan olur. Ve bir kavli Teala yine şu ayette ifade ediyor. Kella dikkat inhum an rabbim yomi lamma mahcubun. Yani o gün Rablerinden uzak olacaklar, mahcup olacaklar, konuşamayacaklar. Ve ma istidlaluhum bi kavli subhanahu. Şimdi yani Burada istiglar dediği mutezili alimlere gidiyor. Bunların allah Teala'nın şu sözüyle delil getirmesi hususuna gelince Allahu haliku kulli şeyin Allah her şeyi yaratandır sözüyle, ayetiyle delil getirmelerine gelince vel kuran şey Evet allah Teala'nın şey Kur'an-ı Kerim bir şeydir fe yakunu dahilan fî umumi kulli şeyin Evet her şeye her yani şeydenle her şeyi dahildir o. Şey konu mahluken. Ve dolayısıyla yani burada Mutezile'nin şeyini argümanını ifade ediyor. Dolayısıyla Allah'ın kelamı da mahluktur. Semen acabe'l acabe. Yani bu bu şaşıran nasıl şaşırıyor diyor. Ve zalike karşı cevap ver. Ya bunun ne biçim şeydir? Ya yani aslında kendileriyle çelişiyorlar diyor. Ne şaşkınlandı. Özellikle en'a'al-ibad kullaha mutazilenin e'fal-ibad balamdaki görüş görüşünü getirecek. Onunla onları ilzam etmeye çalışacak. Kulların fiilleri kullaha diyorsunuz ki inda size göre onlara göre gayr-ı mahlukatin lillahi Allah'ın yarattığı bir şey değildir. Yani ve inma yahlukuhal ibadü kullar fiillerinin hepsini kendileri yaratıyorlar diyorsunuz. Da yahlukuha Allahu Teala. Allah onlar yaratmıyor diyorsunuz. E onlar şey değil mi diyecek şimdi. Fa akhrajuhu siz kulların fiillerini çıkarıyorsunuz. Min umumi kullin. Bu bütünden çıkarıyorsunuz. Yani siz ortaya koyduğunuz temel çelişiyorsunuz. Ve kelam kalamallahi siz yani kulların fiillerinde falibat'ta böyle yaparken Allah'ın kelamını fi böyle umuma dahil ediyorsunuz ki ma'anna o sıfatın min dahi yani Allah Teala'nın sıfatlarından bir sıfattır kelam sıfatı tekunul eşyaul mahlukat işte ne diyelim yaratılmış şeylerden bir şey olarak yaratılmış şeylere dahil ediyorsunuz Allah'ın. Kelam sıfatı. Yani kulların fiillerini Allah'ın işte bu son okuduğu ayetten bunun dışına çıkarıyorsunuz diyor. Bak yaptığınız bu. bunun dışına çıkarıyorsunuz. Ama Allah'ın e, sıfatlarından bir sıfat olan kelam sıfatını bu yaratılmış şeylere dahil ediyorsunuz. İz if bi emdihî Tekunul e, mahlukat Emir kelimesinin özellikle seç. Halbuki, yani bu mahlukat Onun Emriyle olan şeydir. Karar Allahu Teala, Allahu Teala buyuruyor ki: "Vâl Şamsa, Vâl Qamara, Vâl Mujûma, Musĥkharatin Bâmlihi." Allah'ın Emriyle hizmete sokulmuştur. Güneş, Ay, Yıldızlar. اَلَا اِقَّدْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Yaratmayı da o yapar, emri de, emir de onundur. Yani etkinliği ifade eden bir şey. فَرَّقَ بَيْنَ ve وَالْاَمْرِ Halk ve emir kelimeleri arasında bir ayrım yapıyor. وَتَّرَا دَ بَاطِلَهُمْ Ve on, bu, onların yanlış görüşünü ne yapıyor? Reddediyor en tekune cemiyye sıfat-i Teala mahlukaten. Yani allah Teala'nın bütün sıfatlarının yani bir anlamda e, e, mahluk olduğunu ihsas ettiren bu görüşlerini reddediyor. Diyor. Yani burada iman atıf yapıyor. Yani bu e, halk veya pardon şey ya ayete atıf yapıyor. Yani halk ve emir kelimelerini ayırıyor ve onların aslında burada yanlış görüşlerini Reddediyor diyor. Yani allah Teala'nın e, sıfat bütün sıfatlarının mahluk olarak kabul edilmesi sonucunu doğuracak bu yanlış görüşü reddediyor. Ne gibi? Kel ilmi kudreti ve gayri İlim ve kudret ve diğer sıfatları gibi. Ve talike e, yani şimdi bu görüş, bu söyledikleri, bu getirdikleri argüman, kufrin, yani açıkça bir küfürdür. فَاِنَّا اِنْمَهُ شَيْهُونَ Yani Allah'ın ilmine, bilgisine de şey diyoruz. ve وَقُدْرَتَهُ şeyun, Kudretine de şey diyoruz. Şimdi bunlarda mı işte sizin bu ayet yanlış yorumlamanız gibi bunları da mı yaratmıştır diyeceğiz. Yani aslında siz kelam sıfatını buraya dahil ederek yani Allahü Teala'nın bütün nezeli sıfatlarını yaratılmış kategorisine sokuyorsunuz. Yani ya ispatlamaya çalıştığınız şey öyle bir noktaya varıyor ki tamamen bütün tezgahı yıkıp geçiyorsunuz diye ifade. Feyd kulu derlik'e fi umumi kullin yani bunu bütüne dahil ederek söylüyoruz. Feykunu mâlukan dolayısıyla mâluk oluyor, badenlem yekun yani. Daha önce yoktu, sonradan oldu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Teala Allahu amma ya kuluna kulunun yani onların bu görüşlerinden, bu söyledikleri şeyden Allahü Teala tamamen kesinlikle münezzehtir. Böyle şey olmaz diye ifade ediyor. Ve keyfe sipu an ykuna metkelliman bikelam ykubu bi gaidhi. Yani Allahü Teala tamam mı? başkasıyla kaim olan yani yaratılanla kaim olan bir kelamla nasıl konuşan olabilir? Bu doğru olur mu? Olmaz diyor. Velev ki doğru olsaydı le lezime gerekirdi en yekune olması gerekirdi. Ma ahdesehu minel kelami fil cemadati vel hayvanati kelam yani Allah-u Teala'nın bu kelamını Cansız varlıklarda, hayvanlarda kelamını yaratması gerek. Ve la yufarriku beyne nataka ve entaka. Nataka ne demek? Konuştu. Antaka konuşturdu. O zaman yani bu iki kelime arasında bir fark koymaz Allah. Im. Fakat ve inneme galetil cüludu. Şimdi Kıyamet sahnesini hatırlayın. Ahireti hatırlayın. Orada Allah'ı inkar edenler insanlar e, konuşmayacak. Kim konuşacak? Organları konuşacak. Vücudu. Derileri konuşacak. Değil mi? Yani deriler konuşuyor. Ayette nasıl geçiyor? Fusilet 21. ayet Antakanallahu Bizi Allah konuşturdu. Yani velem tekul demiyor. Allah konuştu demiyor. Yani anlaşıldığı kanaatindeyim. Yani e, Allah yarattığı şeylerle konuşuyor. Şey Görüşü kesinlikle yanlış. Yani bu örneği vererek. O derileri Allah konuşturdu diyor. Allah o derilerin üstünden konuştu demiyor. Yelzemu en yakuune mu fi keminhala yani eğer dediğiniz gibi yani başka bir şeyde yarattığı bir kelamla konuşuyor olsaydı zurankana ben yani ister yalan olsun ister günah olsun ev kufra ister küfür olsun ev hezeen ister insanların saçmalamaları hezeyanları falan olsun bütün bunlar bir de bir sizin mantığınızda kelamullah olur diyor. Allahu an darike. allah Teala bunlardan münezzehtir kesin. Yani bu görüş yanlış diyor. Kale'l-Koneviyyü Koneviyyü Konevi dedi ki ve para da derikel el -ihtihadiye. Aynı şekilde bununla e, vahdet vücudu da reddetti, eleştirdi diyor. Sözü i̇bn Arabi'ye getiriyor. Fekale İbn-i Arabi'nin İbn-i Arabi der ki وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الْوُجُودِ كَلَامُهُ Bu varlıktaki, bütün varlıkta olan şey aslında Allah'ın kelamıdır. سَوَاُنْ عَلَيْنَا ve وَنِذَامُهُ Yani bunun bu sözler, cümleler düzeni bize ait olsa bile <gülüyor> aslında varlık sahasındaki kelam onun kelamı başka kelam yoktur. Bunu da eleştirdik. Ee, <gülüyor> Ve bir mesele delike, yani bunu şu örnek üzerinden açıklayalım diyor. Elzeme, ilzam etmiştir. İlzam, kelamın şeylerinden, e, temel metotlarından bir tanesidir. Yani karşı tarafı deliller getirerek e, savunduğunuz görüşü kabul etmeye zorlamak demektir. Ee, Elzemen İmam Abdül Aziz, e, Aziz Abdül Aziz Mekkiyü, -Mekki, İmam Abdül Aziz Mekki, İmam Mekki izam etti. Kimi diyor? Bişr e, biş, Bişr el Merisiye Bişr el Merisi, Harun Reşit döneminde e, Abbasiler döneminde yaşayan bir alim, bişir bu da halgu Kur'anı savunuyor, bişir el merisiği icamet beyneye deyin memun, memunun huzurunda, halife memunun huzurunda <gülüyor> onu izamet Bağda en tekelleme mahpu, onunla konuştuktan sonra mültezime ve şu taahhüdü yapmıştı orada, şöyle bir tahtte bulunmuştu. Nedir o? En la an nassi tensil, yani Kuran nasından, nasının dışına çıkmadan yani Kuran'dan deliller getirerek bu işi yapacağını söyledikten sonra Memun'un huzurunda Bişir el Merisi'yi izamet ve elzemehul hüccet'i delilini ortaya koydu. Fakale Bişir Bişir dedi ki, ya Emir Müminine yani, ey em e, Müminlerin Emiri. <gülüyor> Liya dağ mütalaba binası tanzim ve yanağın bıgili. Yani bu ne diyelim? Yani bu isteğimi bırak diyor. Tamam, mı? bunu bundan vazgeçelim işte. Yani Kurandan hareketle konuşacaksın şeklinde. Benimle başka şeylerle konuş diyor fain lam yad' kavluhu Şayet bu görüşünden yani İmam Mekki işaret ederek diyor. Bu görüşünden vazgeçmezse ve yerciu anhu bundan ve yerci anhu bundan dönmezse ve yuqir bi halqil kur'ani's saate şu an itibarla Kur'an'ı kabul etmezse, Kur'an fikrini, Kur'an'ın yaratılmıştı fikrini kabul etmez ise Ee, fe illa fedemi helal yani benim kanım e, sana helal olsun yani ben de tamam öyle bir konuşacağım edeceğim ki diyor anladığım kadarıyla e, buradan öyle çıkıyor e, ben onu döndüre, döndüreceğim bu konuşmadan sonra eğer dönmezse kanım sana helal olsun <gülüyor> Meydan okuyorlar yani birbiriyle. Abdülaziz dedi ki teselni ya sen sor ev eselüke veya ben soruyorum. Fakale kale bişru dedi ki ente sen ve fiye. yani sen benimle uğraşıyorsun, didişiyorsun. kale dedi ki ona dedim ki şimdi yani senin bu görüşün Kalın Kur'anı savunuyorsun. Buradan e, şu üç gelze dulzimu ke wahideten milselerin labud demine. Yani şu üç ihtimalden biridir muhtemel. Başka hiçbir şey yok. Yani sen dediğin görüşün varacağı yer şey, şu üç şeydir. İmman taküle. İnnallah kalıkalı Kur'an fi nefsii. Kalın Kur'anı savunuyorsun diyor ya. Yani Allah Kur'an'ı yarattı diyoruz. Nerede yarattı? Buradan çıkıyor. ihtimal. Allah bizzati kendisinde zatında yarattı. Birinci ihtimal bu. Ö 2. incisi khalaquhu baynan kendi zatıyla kaim olarak yarattı ve nefsini. Zat nefs aynı şey. Ev veya khalaquhu veya başka bir şeyde yarattı. Yani senin dediğin şey bu üç ihtimalden biri olabilir ancak. Kuale dedi ki e, bunu şey söyleyeyim. Kuş vermeliyiz. Şöyle diyorum, şöyle düşünüyorum. kalagahu Allah kelamını yaratmıştır. Kema halagel eşya kulla. Bütün varlıkları nasıl yarattıysa e, kelamını da o şekilde yarattı. Böyle diyerek وَحَادَ anil الْجَوَابِ Aslında kaçamak cevap verdi. Asıl e, soruya düzgün cevap vermedi. Tabi bunu da Memun izliyor. فَقَالَ الْمَامُونُ Buradaki anlatıma göre ifade ediyor. Memun dedi ki اِشْرَحْ اَنْ تَعَذِي مَسْلَةً Peki bu meseleyi sen çıktı. Tamam Hadi bu bir şey. Sen senes ve da biz şey, yani birisi şey bir kenara bıraktı fakat ilkata yahud yani oldu cevap verelim. O قال ve Abdülaziz, Abdülaziz dedi ki. "İn kallah hala kelamı fi nefsi." Yani eğer derse ki Allah zatında kelamı yaratmıştır derse kader muhal ikasıdır. Böyle bir şey olmaz. Yani Allah Teala, yani Allah la yekunu muhallen lil hawat. Çünkü Allah hadislere mekan olmaz. ve kulu bin o şey un mahluk. Yani Allah'tan bir şey de mahluk olmaz. Tamam? Yani Allah'ın bölüne bilen, böyle parça cüz kül şeklinde bir ayrımı da mümkün. Ve inkala halqa ufiğe. Ha? Allah başka bir şeyde, başka bir mekanda bunu yaratmıştır diyorsa eee feyuzibu o zaman bu şunu gerektir. Fin nazari ve kıyas. Burada düşünmeyi ve kıyas etmek. En kullu kelam fi gayrihi. Buradan şöyle bir sonuç çıkar. Allah Teala başka bir şeyde yarattığı her kelam kavl kelam allah Teala'nın kelamı olur o zaman. وَاِنْ خَلَقَهُ قَاِنًا بِنْ نَفْسِي وَذَاتِي Eğer diğer şıkkı, ihtimali söylüyorsa, işte Allah zatıyla, nefsiyle, kaim olarak bu kelamını yarattı diye söylüyorsa, da muhal Bu da imkansızdır. لِيَنَّ kelame <الْكَلَامَة> Çünkü e, kelam la yakun illa min mutekellim yani bir şey kelam söz diyebilmeniz için ne olması gerekir konuşanın da olması gerekir. Kelamın ortaya çıkma, o çıkabilmesi için bir konuşanın da olması gerekir. Kemala tekunu iradatu illa min mulidin. Yani irade eden olmaksızın iradenin olmadığı yani iradenin söz edebilmeniz için iradeyi ortaya koyan bir varlığın olması. Ve'l-ilmü illa men min alim. Yani bilgiden bahsedecekseniz bir bilenin olması lazım. Bilen yoksa bilgi de olmaz. Ve la yuqalu kelamu kaymin bi nefsihi Yani zatıyla ee, konuştuğu zatıyla konuştuğu kendi zatıyla Kain bir kelam yani zatıyla kain bir kelam zatından başka ama zatıyla kain bir kelam Yani bu makul bir şey değil akredir bir şey değil seme isihha Minil cihat için bu üç seçenek bu üç yönde yönünde imkansız olduğu ortaya çıkınca en yekuna mahluqan yani diyor ya işte yani Allah'ın kelamı mahluktur nasıl var mahluk? nerede yani i̇şte kendi zatında mı başka bir yerden mi yoksa kendi zatıyla aynı şekilde mi yani bütün bu işte Allah'ın kelamının mahluk olduğuna dair bütün bu yönler imkansız olduğuna göre bu leme ki ennehu sıfatun lillah yani bu Allah Allah Teala'nın sıfatıdır bu, Muhtasarun min kelamil İmam Azizi fi'l Haydete Hayde isimli bir risale. Eee İmam Mekki'ye nispet edilen e, anlatılan, orada hayde'de anlatılan e, ne diyelim? İmam Mekki'nin sözünün özeti budur diye ifade ediyor.